Evet, burada ben fazla vakit almayayım. Şimdi iki kişi kaldı değil mi? Abdullah kaldı hocam. Bir tane mi kaldı? Aa güzel. Tamam. Vaktimiz de var. Ondan sonra belki biraz daha e, müzakere yapma şansımız olabilir. Evet, Abdullah Bey. E, öncesi kendinizi bir tanıyalım. Ondan sonra da konunuzu. Buyurunuz efendim. Mehmeti Başkanım, değerli hocalarım. Kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Abdullah da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda yönetici olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans tez çalışmam, 6. yüzyıl Batı Karanlılar döneminin önemli bir haneti maturici alim olan Ebu İshak Esraplar'ın kulûhiyet anlayışını konu edinmektedir. Bu çalışma yürütürken saffarın haberi sıfatlar konusuna ayrı bir önem verdiğini fark ettik. Zira eseri i tenehi süredirle de uluh bahislerini açıklarken Allah'ın zati ve selvi sıfatlarını müstakil başlıklar halinde ele almamasına rağmen haberi sıfatları müstakil bir başlık altında ele almış ve değerlendirilmiştir. Bu durumu dikkat çekici bulduğumuz için bugün sizlere Sapların haberi sıfatlara yaklaşımını sunacağım. Çalışmanın konusu sapların haberi sıfatlara yaklaşımıdır. Burada haberi sıfatlar kavramının hakkında bilgi vermesi yararlı olacaktır. Haberi sıfatların bir diğer söyleniş şekli müteşabih sıfatlardır. Müteşabih ifadesi ayet ve hadislerde yer alan ve anlam yönünden benzerlik bulunması sebebiyle anlaşılmasında güçlük çekilen kelime ve tamlamaları ifadedir. Allah hakkında ayet vadislerde geçen müthişabi ifadelerin sözlükteki ilk anlamlarıyla anlaşılırsa Allah hakkında teşbih gibi, teslim gibi yanlış anlaşılmalara sebep olacağı bildirilmektedir. Bu sebeple anlaşılmasında hassas olunması gereken Allah hakkındaki bu ifadelere müteşabih sıfatlar denir. Allah hakkındaki bu ifadelerin kaynağının naslar olması sebebiyle bunlara haberi sıfatlar da denilmektedir. Çalışmamızın hipotezi saffarın haberi sıfatların anlaşılmasında tevil yöntemini nasıl kullandığı üzerinedir. Çalışmamız saffar üzerinde olduğu için bu alime ait hacimli bir kelam kitabı olan telhis üledille li gavâid i kitabının içerisinde bulunan haberi sıfatlarla ilgili bölümle sınırlı tutulmuştur. Çalışmamızın amacı, Hanefi Maturidi geleneğin önemli bir kentilcisi olan Saffar'ın haberi sıfatlar konusuna yaklaşımını, bu konuda ortaya koyduğu özgün örnekleri ve muarızlarına karşı itirazlarını, kendi eserlerinden doğru bir şekilde belirlemek, değerlendirmek ve sistematik olarak günümüze aktarmaktır. Bu konu üzerine yaptığımız literatür taramasında haberi sıfatlar konusunda bir takım çalışmaların yapıldığı ancak Saffar üzerinde böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Saffar'ın haberi sıfatlar konusuna yaklaşımının tespit ve değerlendirilmesinin anet i kelam anlayışının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda bir şahsa ait bir düşünce ele alındığı için şahıs üzerinde derinleşme adı verilen bir yöntem kullanılmıştır. Çalışma neticesi elde edilen bulgular tasvir yöntemiyle objektif olarak günümüze aktarılmaya gayret gösterilmiştir var Allah'ın Kur'an'da bildirilen haberi sıfatlarının olduğunu ve bunlara iman edilmesi gerektiği kanaatindedir. O, haberi sıfatlara yönelik üç türlü yaklaşımdan söz eder. Bunlardan ilki, bu sıfatların ile meşgul olmayıp, olduğu gibi iman eden, keyfiyetsiz bir şekilde iman edilmesini gerektiği kanatine taşıyanların, tercihidir. İkinci yaklaşım tarzı, müteşabih sıfatların dil ve din kurallarına uygun bir şekilde tevil edilmesi üzerinedir. Üçüncü yaklaşım tarzı ise, sıfatların literal olarak yani zahiri anlamlarıyla, sözlükteki ilk anlamıyla e, anlaşılması gerektiğinin, yani Allah'ın eli, gözü, yüzü gibi e, azalarının bulunduğunun kabul edilmesidir. Saffa birinci yaklaşımın yani Kur'an'da bulunan bu um şabih ifadelerin tevil edilmeden keyfiyetsiz bir şekilde olduğu gibi iman edilmesini yanlış bulmaz. Ancak bu ifadelerin din ve dil kullanımlarının el verdiği ölçüde tevil edilmesini yani ikinci yaklaşımı daha doğru ve üstün olduğunu düşünür. Ehli bidatten olan grupların bu sıfatları istedikleri gibi tevil ettiklerini, bundan dolayı birçok hatalı görüşün ortaya çıktığını ve bu görüşlerin reddedilmesi gerektiğini savunur. Safar, haberi sıfatları tevil ederken bir takım kriterler belirlemiştir. Bu kriterlerden ilki, bu ifadelerin sözlükteki ilk anlamlarıyla, yani zahiri olarak anlaşılan anlamlarıyla Allah'a izafe edilemeyeceği. İkincisi, bu ifadeler hakkında yapılacak tevilin usulü mümehdeye yani Kur'an, sünnet ve ümmetin icmai ile ortaya koyulmuş bilgilere aykırı olamayacağıdır. Bir diğer kriter yapılan tevilin dilde mutlaka bir karşılığının bulunmasıdır. Saflar bu şekilde gelişigüzel yorumların önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Bir diğer kriter ise Saffar'ın yapılan tevilin mutlak kabul edilmemesi. Yani Allah katında bu ifadenin başka bir manasının olabileceğinin ifade edilmesinin de gerekli olduğunu düşünmektedir. Bunu özellikle vurgulamaktadır. Saffar, bu ifadeleri Allah hakkında yanlış anlamalara sebep olacak şekilde yorumlayan ehli bit'ate karşı 2 argümanla karşı çıkılabileceği kanaatindedir. Bunlar sağlam delil ve doğru tevilden ibarettir. Bunlara sağlam delil ve doğru teville karşı çıkılabilir. Safvat'ın tevil yöntemine göre bu ifadeler Allah hakkında teşbih, tenzim ve mekanda bulunma düşüncesi oluşturacak şekilde anlaşılamaz. Ayrıca Allah'ın parçalardan oluştuğu düşüncesini oluşturacak şekilde tevhid inancının zedeleyici yorumlar kabul edilemez. Safvar eseri telhüs ile de bu sıfatlardan istiva, yed, ayn, vec, cem, sak, idyan ve meci ve mahiyeti ele almış ve değerlendirmiştir. Kelami literatürde haberi sıfatlar bahsinde Allah'a izafe edilen kadem gibi isba gibi bir takım sıfatların olduğu da bilinmektedir. Safvarın haberi sıfatlardan bu sıfatlardan bu sıfatlarla sınırlı tutması yani az önce saydığımız sıfatlarla açıklamalarını sınırlı tutması bunlar hakkında yaptığı açıklamaların geneli kapsayacak bilgiler içerdiğini düşünmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Burada süremiz kısıtlı olduğu için Saplar'ın ele aldığı 3 haberi sıfatı hakkındaki değerlendirmelerini paylaşmakla yetmeliyiz. İlk olarak arşa istiva konusu ele, konusunu ele alalım. İstiva kavramının sözlükte mekan tutma, oturup yerleşmek, yukarı çıkmak, hakim olmak, tahta oturmak gibi anlamları vardır. İstiva kelimesinin Yedi ayette arşa iki yerde semaya yönelik bir fiil olarak Allah'a nispet edilmektedir. Bazı fırkalar bunlara dayanarak Allah'a mekan izafe etmeye, teşbih ve teslim anlayışına yönelmeye yönelmeleri kelam âlimlerinin bu konuda açıklama yapmalarını gerekli kılmıştır. Saf var arşın Allah için bir mekan olamayacağını düşünmektedir. Zira Allah mekanın yaratıcısıdır. O, herhangi bir mekan yokken de varlığı sabit olandır. Safat istiva konusundaki açıklamalarına ayetler üzerinden bir takım semantik değerlendirmelerle devam eder. Burada onun dikkat çektiği nokta Er-Rahmanü Arş arşi Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Ayeti kerimesinde geçen Ala harficeridir. Saffar, ala harbicerin'in cümleye kattığı değişik manaları sıralar ve arsa-i ayetindeki kullanımla karşılaştırır. Karşılaştırma yaptığı ilk ayet, Ve inneke la ala huluguin azim, sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin ayetidir. var burada ala harbicerin'in vasfı ifade ettiğini, güzel ahlakın, peygamberin vasfı olduğunu, böyle bir kullanımın doğru olduğunu ancak Er-Rahman ve Alel Arşisteve ayetinde istivanın Allah'ın vasfı olamayacağını dolayısıyla bu kullanımın istiva ayeti için söz konusu olmadığını ifade eder. Saffar'a göre Ala Harbicel'in cümleye kattığı bir diğer anlam cihettir yani yöndür. İstiva ayeti için bu anlamın düşünülmesi de doğru değildir. Burada ele aldığı ayet وَمِنَنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى Yani insanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Safar <gülüyor> istiva ayeti için bu anlamın düşünülmesini de doğru bulmaz. Zira yön bir sınır belirtir. Allah ise bir yönde olmakla, bir sınırı bulunmakla vasıflanamaz. <gülüyor> var, ala harfinin cümleye kattığı bir diğer anlamında zorunluluk olduğunu ifade eder. Buna da dilde kullanılan bir söylemle örnek getirir. Burada e, verdiği örnek, ala fulânîn deynun, falanın borcu vardır ifadesi. var, buradaki ala harf cümleye zorunluluk anlamı kattığını, yani e, borcun kişi üzerinde bir zorunluluk oluşturduğunu belirtir. buradaki kullanımın da istiva ayetiyle e, benzeşmediğini Rahman'ın arşağı istiva etmesinde zorunluluk alakalı bir e, yönün olmadığını ifade eder. Safra'na göre Ala Harfi cümleye kattığı manalardan bir diğeri de egemenliktir, hakimiyettir. Burada dilde kullanılan Hülan'in Emirun emirun alel Irak. Falan kişi Irak'ın emiridir ifadesini örnek verir. Bu cümleyi söyleyen kişinin kastı o kişinin Irak üzerinde söz sahibi olduğunu belirtmektir. İşte bu kullanım İstiva ayetindeki kullanımla aynı doğrultudadır. Safar buna dayanarak İstiva ayetinin Allah arş üzerinde dir, arşı mekan tutmuştur şeklinde değil Allah arşa, evrene hakimdir, hükmetmektedir şeklinde anlaşılması gerektiğini vurgular. İstivanın arşa hars kılınmasının sebebini de Safar açıklar. Zira arş Allah'ın yarattığı en büyük varlıktır ve yaratılmış en büyük varlığa hükmedenin, onu hükme altında bulunduranın onun dışında kalanları da tabi olarak hükmü altında bulunduracağını düşünür. Safvar'ın ele aldığı bir diğer haberi sıfat veçh'tir. Sözlükte yüz, şehre, sima gibi anlamlara gelmektedir. Safvar Selefi Salihin alemi, alimleri veçh'in Allah'ın keyfiyeti sıfatı kabul ederken müşedbihe anlayışı veçh'in yaratılmışlarda olduğu gibi bu manada Allah'a nispet edilmesini kabul etmektedirler. Bu kelimenin sözlük anlamında Allah hakkındaki kullanılması, onun hakkında yaratılmışlara benzeme gibi yanlış anlamalara sebep olabileceği için böyle bir yaklaşıma karşı çıkmış ve vechin Allah'ın zatı, rızası, rahmeti olarak tevil edilmesini tercih etmiştir. Safar bu konuda imamiyenin gulat fırkalarından birine mensup olduğunu ifade ettiği ve rafizi olarak nitelendirdiği Beyan bin Sema'nın onun mechhi dışında her şey helak olacaktır. Ayetini yanlış tevil ettiğini e, ifade eder. Zira Beyan bin seman bu ayete dayanarak Allah insan görünümündedir. Yüzü haricinde fanidir demektedir. var beyanın bu ifadelerinden dolayı dinin hakikatlerini ve dilin inceliklerini bilmediğini ifade eder. Ve ardından veç kelimesinin geçtiği yapacağınız hayırları ancak Allah'ın vecihini kazanmak için yapmalısınız. Ayetine işaret eder. Ayrıca Arap diliminde e, sıkça kullanılan Ekrem Allahu Vechek, Allah senin vecihine ikram etsin e, söyleyişine de dikkat çeker ve burada e, Allah'ın vecihini kazanmak için ifadesinin Allah'ın rızasını ifade ettiğini, Allah senin veçhine ikram etsin derken de Allah sana ikram etsin. Direkt zatını kastettiğini ifade eder. Safların ele alacağımız son haber ispatı, yet yani eldir. Sözlükte insanın bir uzvu olan el, kuvvet, nimet, ihsan, sahiplik gibi anlamlara gelmektedir. Saffar 7, yet ifadesinin teşbih ve teslim oluşturmayacak şekilde anlaşılması gerektiğini bu ifadenin kullandığı diğer anlamlarından örnekler vererek açıklar. Mesela bu konuda verdiği örneklerden biri bir hadis-i şeriftir. El-Müslümüne yedün Allah men sivahum Müslümanlar kendilerinde dışın kendileri dışında olanların üzerinde bir eldir. Buradaki elden kastım, Müslümanların kendileri dışındakiler üzerinde bir hakimiyet sahibi olduklarını belirtmek için olduğunu ifade eder ve dilde böyle bir kullanım varken Allah'a bir uzuv olarak yedin yani elin nispet edilmesini doğru bulmaz var. bazı ayetlerde bu yet kelimesinin yede-i ye şeklinde tesni olarak geldiğini ifade eder. Bunun da Allah'ın sonsuz lütuf sahibi olduğunu, sonsuz ikram sahibi olduğunu vurgulamak için olduğunu ifade eder. Bir de Yahudilerin Allah'ın eli bağlanmış dediler diye başlayan ayet var. Burada da asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Ayetine işaret ederek buradaki iki elden kastın iki nimet olduğunu, e, bunların da din ve dünya nimeti olduğunu belirtir. Sonuç olarak sap var, yaratılmışlara ait şekil sahibi olma, mekanda bulunma gibi durumlardan Allah'ı tenzih etme gayesiyle bu müthişat bir ifadelerin tevil edilmesi gerektiğini savunur. Yapılacak tevilin dinin hassasiyetlerine ve dil kurallarına aykırı olmaması gerektiğini vurgular. Bu doğrultuda ilgili ifadenin geçtiği diğer ayet, hadis ve dilde yaygın olan kullanımların göz önünde bulundurulması gerektiğini özen gösterir. Yapılan tevhidin mutlak kabul edilmemesi, Allah katında başka bir manasının olabileceğinin de kabul edilmesi gerektiğini özellikle vurgular. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ailesini kapatabilirsin. Zeyneper Hocam mikrofonunuz kapalı. Heh, Abdullah Bey teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunumunuz oldu. Ee, i̇nşallah devam. Yani bu, e, bu çalışma da e, e, şöyle söyleyeyim. Deminki çalışma e, gibi bu müteşabi ayetlere ya da haberi sıfatlara bakış tamamen dil açısından mı yoksa Allah'ın kelamı olan Kur'an açısından bakılacak e, tartışmasından kaynaklı bir durumdur. Biraz da mecazi kabul edip etmeme noktasından bakılan bir durumdur. Ama şu var ki başta Mu'tezile bu tevhile meyilliyken daha sonra gelen Ehl-i Sünnet de İmam Maturî'den başlayarak Maturîdiler ve özellikle de Bakıllani'den ve Cüveyni'den başlayarak hatta Eş'ari'yi bile bu işe katabilirsiniz Eş'ariler zaman zaman bazı ayetleri de tevile karşı çıksalar da genelde tevili kabul etmek zorunda kalmışlardır çünkü bu dilin getirdiği bir zorlu, zorunluluktur aslında. Dilde mecaz ifade varsa o mecaz ifadenin gereği olarak bazı şeylerin Allah'a nispet edilmesi sen değil de e, dilin e, ona kattığı anlam bakımından diye düşünüyorum. E, teşekkür ediyorum her birinize. E, başta Abdullah Bey'e e, böyle bir güzel bir program hazırlamışsınız hakikaten. Arkadaşlara da, e, arkadaşlar da hakikaten çok güzel hazırlanmışlar. Tezlerinin de ben bu şekilde başarılı olacağı kanaatliyim. Zaten bir kısmı tezine de vermiş, öyle görünüyor. İnşallah gelecekteki akademik çalışmalarınızda da bu başarıyı devam ettirirsiniz. Heyecanla, soluğu kesilmeden ve ne derler, şey göstermeden, futur göstermeden inşallah güzel çalışmalara imza atarsınız diye düşünüyorum. Evet, e, herhalde bugün burada kapatıyoruz. Aynen yani, hocam, bugün e, bu oturumla kapatıyoruz hocam. Yarın onda başlayacağız. Seminolimde toplam 11 e, oturum var. Her oturumda da 4-5 sunum var. Toplamda 39 tebliğ sunuluyor hocam. 50 hocamızda bu çok iyi. oturum başkanlarımızla dinleme imkanı olacak. Hocam bu Sümeği vesilesiyle bu başlamış oldu. Sümeği test sunmasına girecekti. E, hocam ya, bulamadım nasıl yapalım derken hadi dedik seminolim yapalım. Güzel başladık, çok çalıştık. Yani bizi çağırmıyorsa biz kendimiz sempozim yaparız. <gülüyor> güzel, yani. güzel oldu hocam. E şöyle evet, ben... çok güzel. Hakikaten Dedim. çok güzel. Gençler de katılmışlar. Hakikaten de çok değerli sunumlar yaptılar. Onu söyleyeyim. E, bu sunumlar da profesyonelce olmuş. Gayet güzel. Hazırlanmışsınız Aynen. sunumlar Ulan. olarak. E, Abdullah Dağ bir şey söyleyeyim. Orada bir e, el yüz işaretleri koyuyorsunuz ya. Oraya bir de çarpı koyuyorsun. Fakat çarpı çok görünmüyor. O çarpıyı üzerine getirmek gerekiyor. Mesela yüzün üstüne çarpı ya da elin üstüne çarpı. Dışında kalınca Hı. sanki orada bir el görünüyormuş gibi oluyor. Evet. Hocam sizin huzurunuzu ben tebrik ediyorum. Çok çalıştılar. Evet ee, çok çalışmışlar hakikaten. Şöyle ben biraz ikitizsem sizden aldım. Siz de bizi e, öğrettiniz, öğrettiniz sağ olun. Bunlar da benim öğrencilerim. Dolayısıyla sizin ekodiniz hocam. Çağfet Karadaş Eko'du. Beğendiyseniz Alkına sevindik. Çok çalıştılar. Ben bu kadar güzel gideceğini düşünmüyordum. Arkışlıyorum. Sağolsunlar. İnşallah tez Abdullah 2 Eylül'de savunması var inşallah. Sümeyye'nin Ekim'in başında. İnşallah. Önümüzdeki sene çalışıyorlar. Allah yollarına açık etsin hocam. Çok teşekkür ediyorum katkı sunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten. Çok güzel sunumlar oldu. Abdullah Bey de her... Tebrik ediyorum. Hem teşekkür ediyorum. Çünkü e, sizlere hem kelama kazandırıyor hem kelamda böyle bir e, sempozim ortamı oluşturuyor. Allah razı olsun. Ben müsaadenizle ayrılıyorum. Hı -hı, biz de kapatıyoruz. Yarın e, tüm izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz sabah 10'da başlayacak olan İslam mezhepler tarihi e, oturumuna bekliyoruz. Bu oturumda Alevilik ve şia konusunu e, hocalarımızdan dinleyeceğiz.